Bu videoda kesirler üzerinde duracağız. Başlangıç aşamasında kesri bir bütünün parçası olarak düşünebilirsiniz. İleride kesri farklı şekillerde de düşüneceğiz, farklı şekillerde de ifade edeceğiz. Bütünün parçası derken neyi kastediyorum, şimdi açıklamaya çalışayım. Bir pizzamız olduğunu düşünelim. Pizza. Pizzamızı turuncu renkle yapalım. Düzgün bir daire çizebilmek için de elimden geleni yaptım, evet. Diyelim ki bu pizzayı dört eşit parçaya bölüyorum, eşit parçalar. Böyle yaparsam eşit iki parçaya bölmüş olurum. Bir de buradan çizersem ya da kesersem dört eşit parça elde ettim. Değil mi? Pizzamızda dört tane eşit dilim oldu. Diyelim ki dilimlerin üç tanesinin üzerinde sadece peynir var. Sade pizza, margarita. Ve diyelim ki bu dördüncü dilimde ise hem peynir hem de zeytin var. Ve kendimize bu pizzanın ne kadarında zeytin bulunduğunu, zeytin bulunduğunu soruyor olalım. Pizzada eşit büyüklükte dört tane bölüm var değil mi? Dört parça. Ve bu eşit bölümlerden bir tanesi zeytinli. O zaman bu pizzanın bir bölü dördünde, bir bölü dördünde zeytin olduğunu söyleyebiliriz. Dört dilimden sadece bir tanesi zeytinli. Başka birisi de geldi, bu pizzanın ne kadarı sadece peynirli diye sordu. Bu dilimde peynir var ama ayrıca zeytin de var. Biz sadece peynirli olanları saymalıyız. Yani bu dilimi saymayacağız. O zaman bir, iki, üç dedik. Demek ki bu eşit dilimlerden sadece üç tanesi peynirli. Şimdi birkaç örnek daha yapalım. Zira konuyu kavramanız ve aklınızda kalması için ne kadar çok örnek yaparsak o kadar iyi. İlk örneğimiz pizzaydı. Şimdi meyveler olsun. Sanırım meyveleri çizmek daha kolay. Şimdiki örneğimizi meyvelerden verelim. Bir portakalımız var. Bir tane de muzumuz var. Bir tane de limonumuz olsun. Bir tane de elmamız olsun. Bir meyve daha çizelim. Son meyvemiz de bir salkım üzüm olsun. Eğer size sahip olduğum meyvelerin ne kadarı, hangi oranı sarı renkli diye sorsaydım ne cevap verirdiniz? Bir, iki, üç, dört, beş tane meyvemiz var. Toplam beş farklı meyvemiz var. Peki bu beş meyveden, beş tane meyveden kaç tanesi sarı? İki tane, değil mi? Yani meyvelerin beşte ikisi sarı diyebilirsiniz. Konuyu daha da netleştirmek için bir örnek daha yapalım. Bu sefer de bir şekerleme çubuğu çizelim. Şimdi çubuk şekerlememiz çizelim bu şekilde olsun. Bunu da 5 eşit parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu parçaların hepsi birbirine eşit. Diyelim ki bu parçayı ve bu parçayı yedim. Yani aslında bu parçalar artık burada değiller, midemdeler. Şekerleme parçalarının hangi oranını yedim, ne oranda yedim şekerlemeyi? Neydi? Toplam 5 eşit parça vardı. Ben bunlardan 2 tanesini yedim. Yani şekerleme çubuğunun beşte ikisini yedim. Bu videoyu burada bitireceğiz. İleride aynı konuda daha detaylı, daha detaylı bir video daha yapacağız. Merak etmeyin, bir sonraki videoda bu kadar çok yiyecek örneği vermeyeceğim. Hoşçakalın.